Merhaba Sayın Mastırman dizleyicilere Bonus bir video ile karşınızdayım Videolarımda genel olarak görmüş olduğunuz Gece gökyüzünde mükemmel şekilde görünen samanyolu galaksisi ve yıldızların şehirlerde bu kadar net görünmediğini ve hatta hiç görünmediğini fark etmişsinizdir Genelde videolarımda da uygun noktalarda şehir ışıklarının gece gökyüzünün detaylı görünmesini engellediği ile ilgili dipnotlarda iletiyorum Şehirlerde gece yaşam kalitemizi arttırmak için kullandığımız aydınlatmalar ve ışıklar gece gökyüzünde beliren mükemmel bir görüntüyü de farkında olmadan bizden uzaklaştırıyor. Gece meydana gelen durumu araştıran bilim insanları şehir ışıklarının gökyüzüne aydınlatmasını sekiz ayrı derecede sınıflandırıyor. Sekiz en parlak, bir ise en karanlık olacak şekilde oluşturulan bu skalaya göre Gökyüzünde samanyolu ve yıldızların nasıl göründüğü ile ilgili bu çalışmayı sizlere sunuyorum. Aslında her gece neler kaçırdığımızın da güzel bir örneği bu görüntüler. Videonun sonunda da dünyada gece gökyüzünün izlenebileceği en güzel 5 yerin neresi olduğuna dair bir ekleme yaptım. Keyifle izlemenizi dilerim.